Aile Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öneşkan girişmeleri isterseniz paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak Twitch Tarık Haber gibi Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktar ok Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook, Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Grand Life Auto YouTube Tarık Haber TV ve Ömer Tarıkılmaz haftalarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımıza tanıcak olursak bir golayda yayındayız. Eee kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. İstanbul için bugün imsak, imsak vakti 0.5.10'da imsak olacaktı değerli izleyenler. Diğer e, için imsak vaktini öğrenmek istiyorsanız harikhaber.com'dan bakabilirsiniz değerli izleyenler. Ve dolar kurum e, borsaya şöyle bir bakacak olursak dolar günü 19.11 ile yükselişte euro da düşüşte altın 1.214'e düşüşte İstanbul borsası günü 4.812 ile düşüşte kapattı. penaltı kaçtığı ve gol de gelmiş olduğu değerli izleyenler. Fenerbahçe e, büyük derbide heyecan dorukta. Şu an 63. dakika oynanıyor. Fenerbahçe 2 bir yenik durumda. Fenerbahçe'le golleri 41. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti ve Beşiktaş'lara şu anda e, Cenk Tosun 58. dakikada kaydetti golü ve şu anda ee, iki, bir, i̇ki bir önde götürüyor Beşiktaş maç mücadelesi Merhaba evet, çocuklarla canlı yayınlarını sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuş Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. Bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki fotoğrafına ilişkin tepki gösterirken 14 Mayıs seçimlerini anımsatarak bu kırk günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarıyla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimat. Erdoğan İl Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunlarla ilgili de ise akşener tepki göstererek şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin. Bu bir cibilliyet meselesidir Son dakika seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuştu. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na olma tepki, bunlar Pennsylvania'dan alıyorlar talimatı. 2 Nisan 2023 16:46 son güncelleme, 2 Nisan 2023 17:54 son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu seccade üzerindeki fotoğrafına ilişkin tepki gösterirken, 14 Mayıs seçimlerini anımsatarak bu kutu. Son dakika seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuştu. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki, bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. 2 Nisan 2023-1646 son güncelleme, 2 Nisan 2023-1754. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu seccade üzerindeki fotoğrafına ilişkin tepki gösterirken 14 Mayıs seçimlerini anımsatarak bu 40 günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı dedi. Erdoğan, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden koşullarla ilgili ise e tepki gösteremek, şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin. Bu bir cibilliyet meselesidir dedi. Takip et. Son dakika haberi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seccade üzerinde durduğu fotoğrafa tepki gösterdi. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kurşunların isabet etmesine de değinen Erdoğan, Akşener'e seslenerek İçişleri Bakanlığı faillerini bulup çıkardı. Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Daha ilk gün utanıp sıkılmadan bu iftira yaptım. Şimdi özür dileyemezsin. Bu bir cibilliyet, karakter meselesidir ifadelerini kullandı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler. Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle. Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte yola çıktık. Bu yolculuğumuzu inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sizler çok farklı bir şekilde şahlanışa döndüreceksiniz. Bu 40 günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler. Bu sene deprem felaketiyle Ramazan'ı biraz hüzünlü geçiriyoruz. Barınma sorunlarını çözüyoruz. Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeden, hüsnüniyette çalışan herkesten Allah razı olsun. Devleti, belediyesi, gönüllü kuruluşlarıyla inşallah yaralarımızı bir an evvel saracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çadırların yanı sıra konteyner kentten ve prefabrik yapılarla barınma sorunlarını çözüyoruz. Tahrip olan altyapı ve üst yapıyı onarıyoruz. Dün itibariyle deprem bölgesinde 67.050 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Bunlardan 31.663 gününde bir fil temelini attık. Bu sayı günden güne artıyor. Amacımız bir yıl içinde 319.000 konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız. Bunun için milletimizden, depremzedelerden bir yıl müsaade istiyoruz. Bize bir yıl müsaade edin. Bir yılda 319 bin konutu inşallah sizlere teslim edeceğiz. Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende sen ne yaptın? Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı tüm bu eser, hizmet ve yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Buranın Bakırköy'e bağlı olduğu dönemlerde buralarda çizmelerle çok dolaştık. O günden bugüne bağcılar bambaşka. İstanbul'da AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışının vücut bulduğu ilçelerimizden biri bağcılardır. CHP zihniyetinin eleştirdiği TOKİ binalarımız defan imtihanın alının akıyla çıktı. Bağcılar Millet Bahçemizi inşallah yıl sonuna kadar hizmete alacağız. Kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Deprem felaketinin bize tekrar hatırlattığı gerçeklerden birisi konut stokumuzun süratle yenilenmesidir. Depreme dayanıklı evler, işyerleri, binalar yapmalıyız. Yıkılan binaların %96 Sımarmara depreminden önce inşa edilenlerdi. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasızca eleştirdiği TOKİ binalarımız deprem imtihanın alının akıyla çıktı. Akşener'e rezene tavsiye ediyoruz. Muhalefetin bu meseleyi rantsal dönüşüm yalanıyla sabote etmelerine göz yumamayız. Hanımefendi çıkmış, bizim Hatay'da yaptığımız hastanelerle dalgasını geçiyor. Hanımefendi, önce gel, Çamsakura'yı gör, Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Hiç mi onları. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Bu şehir hastanelerimiz olmasaydı dolayı biz ne yapardık? Beni çok asabi, sinirli görmüş, papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de rezene tavsiye ediyoruz. Erdoğan'dan Akşener'e tepki. Biz de rezene tavsiye ederiz. İyi Parti binasının kurşunlanması. Şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Utanmadan, sıkılmadın İstanbul İl Teşkilatı'nın maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade etti. Utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa onu bilemem. Nitekim İçişleri Bakanlığı faillerini bulup çıkardı. Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Daha ilk gün utanıp sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyemezsin. Bu bir cibiliyet, karakter meselesidir. HDP'ye ne vaat etti? Açıklayamaz. Bay Bay Kemal kimlerle dolaşıyor? Teröristlerle dolaşıyor. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı HDP. HDP'yi parlamentoda gidip ziyaret etti. Onlara neleri vadetti, neyin sözünü verdi? Açıklayamaz. Demir taşı serbest bırakacakmış. Terörist başını serbest bırakacakmış. Bunları serbest bırakmanın gayreti içinde olan, Bay Bay Kemal'e biz 14 Mayıs'ta gereken cevabı vermeyecek miyiz? Hanımefendi kumar masası, noter masası diyordu. Anlaşılan papatya çayı terör baronlarının destek açıklamalarına da iyi geliyor. Anlaşılan birilerinin papatya çayı terör baronlarının destek açıklamalarına da iyi geliyor. Yetmez, rezene. Korkarım bu gidişte inşallah bizler meydanlardaki bu azamette sandıkları da patlatarak farklı bir şekilde devam edeceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan altı bir masaya çağırdı. Ailesini katledi. Ana haberin... Evet, İnan donduran ben olayın adım. nedeni ortaya çıktı. İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu. Anahtar kelimeler. Ana haber bütlerimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bıyıklanardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve şu anda 71. dakika oynanıyor derbide. Derbi yanıyor. Geriden gelip öne geçtiler değerli izleyenler. Beşiktaş ve Bahçe karşısında. 2-1 önde şu anda Cenk Tosun'un 2 tane golüyle değerli izleyenler. Maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Rusya'da bir kafede patlama meydana geldi. Putin yalnız askeri blok yazarı Törski öldü. Dikkat çeken bomba detayı ortaya çıktı. Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kafede meydana gelen patlamada Rusyalılar başka bir Putin yalnız askeri blok yazarı Vladimir Törski hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna politikasına desteğiyle bilinen Törski'nin bir bülderas sarf ettiği herkesi Yeneceğiz, herkese öldüreceğiz, ihtiyacımız var, herkese soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak ifadeleri yeniden gündem oldu. İşte haberin detayları. Rusya'da bir kafede patlama. Putin yanlısı askeri blok yazarı Tatar Skiyordu. Dikkat çeken bomba detayı. 2 Nisan 2023-21.09 son güncelleme. 2 Nisan 2023-21.09 Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blok yazarı Vladen Tatarski hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. De yandan Rusya'nın Ukrayna politikasına desteğiyle bilinen Tatarski'nin bir videoda sarf ettiği, herkesi yeneceğiz, herkese öldüreceğiz, ihtiyacımız olan herkesi soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak, ifadeleri yeniden gündem oldu. İşte haberin detayları. Takip et. Rusya'nın Sankt Petersburg kentindeki bir kafede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blok yazarı Vladen Katarski olarak bilinen Mavin Fomin olduğu aktarıldı. Heykelin içinde bomba olduğu iddiası... Rus basınında yer alan haberlerde patlamanın kaynağının Tatarski'ye arkadaşları tarafından hediye edilen heykelin içine yerleştirilmiş bir bomba olduğu iddia edildi. Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz. Geçtiğimiz sene Eylül ayında Rusya'nın Ukrayna'ya ait dört bölgeyi ilhakı ile ilgili Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Tatarski törende çektiği bir videoda Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, ihtiyacımız olan herkesi soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak ifadelerini kullanmıştı. Tatarski'nin patlamada kasıtlı olarak hedef alındığı kanıtlanırsa, bu Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı yüksek profilli bir kişiye Rusya topraklarında düzenlenen ikinci suikast olacak. İHA. İlginizi çekebilir. Putin'in yanından ayırmadığı tehdit tüyler ürpertti. Putin sanılan kişi aslında o değilmiş. Suikastten sonra Putin'i titreten mesaj. Sıra ona geldi. Ana sayfaya dönmek için Tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Beyaz 5 Beştaş derbisinin henüz 9. dakikasında sakatlık meydana geldi. Tayyip Dağlar'a sonuç oyuna devam edebiliriz. Son dakika Böngö 27. haftasında Fenerbahçe stadında ezeli rakibi Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin henüz 9. dakikasında Tayyip Talha-Sanuç yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının henüz 9. dakikasında sakatlık. Tayyip Talha-Sanuç oyuna devam edemedi. 2 Nisan 2023-2046 son güncelleme, 2 Nisan 2023-2053. Son dakika. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin henüz 9. dakikasında Tayyip Talhasan'ı yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'in 27. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz ilk dakikalarında yaşanan ikili mücadele sonrası Beşiktaş cephesinde tarihsiz bir sakatlık yaşadı. Günün maçları, tüm maçlar, 20-30-73, Fenerbahçe, 7-2, Beşiktaş, gözyaşlarıyla yaşlarıyla oyundan çıktı. Mücadelede dakikalar 9 O gösterdiği sırada ev sahibi Fenerbahçe'nin atığında Boao Pedro ile girdiği mücadelede sakatlanan başarılı oyuncu Tayyip Talha sanıç oyuna devam edemezken gözyaşlarıyla kenara geldi. Sediyeli oyundan alınan Tayyip Talha'nın yerine Wellington oyuna dahil oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hakemiz. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. den payt yorumu geldi Arda Güler sarı kart görmeliydi dedi. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a ağırlarken karşılaşmanın 38. dakikasında Sarılacı yetkilerin Arda Güler ile kazandığı penaltı tartışmaları neden oldu? İşte detaylar. Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu Arda Güler sarı kart görmeliydi. 2 Nisan 2023 22:09 son güncelleme. 2 Nisan 2023 2210 Son 10 dakika. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken karşılaşmanın 38. dakikasında Sarıla Cibartlilerin Arda Güler ile kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. İşte detaylar. Takip et. Arda Güler. Türkiye. Yaş 18 pozisyon orta saha. Oynadığı takım Fenerbahçe. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi muhteşem bir heyecana sahne olurken, karşılaşmanın 38 NCE'yi dakikasında ev sahibi ekip Arda Güler ile penaltı kazandı. Duran top organizasyonu sonrası savunmadan seken topu alan Yıldız futbolcu, önce Amir Hadzi Ahmetovici, daha sonra Cenk Tosun'u son olarak ise Omar Koyla'yı çalınlamayı başardı. Sonrasında Onur Bulut ile girdiği ikili mücadelede genç oyuncunun yerde kalması üzerine karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Günün maçları, tüm maçlar, 20-30-76, Fenerbahçe, 1-3, Beşiktaş, Rıdvan Dilmen, Arda'ya sarı kart verilmeliydi. Kullanılan penaltı vuruşunda öne geçen sarı lacivertlilerin kazandığı bu penaltı vuruşu Beşiktaş cephesinde büyük tepkilere neden olurken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında penaltı pozisyonuna dair, Arda Güler'in pozisyonu penaltı değil. Aldatmaya yönelik harekete sarı kart verilecekse o sayıya değil Arda Güler'e verilmeliydi ifadesini kullandı. İlginizi çekebilir. Ne yaptın Arda? Derbiyle damga vurdu. 9. dakikada şok. Gözyaşlarıyla kenara geldi. Fenerbahçe'den Okan Buru flash gönderme. Del derbide akıl almaz pozisyon. Herkes dondu kaldı. Rahat uyuyabilecek misin? Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'da pozisyona dair Alil Umut Meler ve Bara sesleniyorum. Bu akşamki kim açın sonucu ne olursa olsun verdiğin o penaltıdan dolayı bu gece rahat uyuyabilecek misin? Şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ne yaptın Arda? Derbi ile damga... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizi geçiyoruz ve şu anda 3-1 yeniyor Fenerbahçe'ye Beşiktaş Büyük Derbi'de ve 75. dakika Natuhan Rantmont golü kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. AK Partili Belediye Başkanları uyardı İmamoğlu Allah onlardan razı olsun deyip teşekkür etti. Bize sıkıntı yaratabilir dediler. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu bugün Eyüp Sultan'da düzenlenen toplu açılış etkinlikleri konuşmasında iki AK Partili Belediye Başkanı'na teşekkür etti. İBB'nin iptal ettiği Silah, silah Tar -a ileri e, ileri Biyolojik Aratma Tesip Projesi'ne Değinen İmamoğlu AK Partili belediye başkanları için Allah onlardan razı olsun derken bizi uyardılar ve dediler ki burada yapılacak arıtma testi her iki ilçeye ve harice sıkıntı yaratabilir açıklamasında bulunmuş. AK Partili belediye başkanları uyardı. İmamoğlu Allah onlardan razı olsun deyip teşekkür etti. Bize sıkıntı yaratabilir dediler. 2 Nisan 2023-16-13 Son Güncelleme 2 Nisan 2023-16-13 İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Eyüp Sultan'da düzenlenen toplu açılış etkinliğindeki konuşmasında iki AK Partili Belediye Başkanı'na teşekkür etti. İBB'nin iptal ettiği silah ileri biyolojik arıtma tesisi projesine değinen İmamoğlu, AK Partili belediye başkanları için Allah onlardan razı olsun derken bizi uyardılar ve dediler ki, burada yapılacak arıtma tesisi her iki ilçeye ve haliçe sıkıntı yaratabilir açıklamasında bulundu. Takip et. Eyüp Sultan'a kazandırılan, içerisinde birden fazla park, meydan ve istihdam ofisinin bulunduğu projelerin toplu açılışı İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. Açılışı yapılan Silahtara Gençlik Parkı yerine Haliç'i kirletecek tesisi, iki AK Partili Belediye Başkanı'nın uyarısı üzerine analiz ederek iptal ettiklerini anımsatan İmamoğlu, Allah onlardan razı olsun. Bizi uyardılar ve dediler ki, burada yapılacak arıtma tesisi her iki ilçeye ve Haliç'e sıkıntı yaratabilir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, dedi. Eyüp Sultan'da toplu açılış töreni. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB 300 günde 300 proje maratonu devam ediyor. Eyüp Sultan ilçesinde tamamlanan yatırımlar için toplu açılış töreni düzenlendi. Silah Tarağı Gençlik Parkı, Halit Spor Parkı, Eyüp Sultan Bölgesel İstihdam Ofisi ve Teleferik Meydanı, İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. Bir avuç kişi değil, insanlarımızın mutluluğu önemli. katli kadrolarla İstanbul'un her noktasına değer katan projeler ürettiklerini kaydeden İmamoğlu, siyasi tatmin ya da bir avuç insanı mutlu eden projeler üretmiyoruz. Bizim projelerimizde insanlarımızın ihtiyaç duyduğu işler üretiyoruz. İçinde metrolarımız, yaşam vadilerimiz, arıtma tesislerimiz, yurtlarımız, kreşlerimiz, spor tesislerimiz, sağlık merkezlerimiz var. Restorasyonlar, kültür merkezleri, sosyal tesisler, yeni halk ekmek fabrikasından kent lokantalarına, pırıl pırıl, çağdaş, yeni YTT araçlarından elektrikli deniz taksilerine meydan düzenlemelerinden, otoparklara, açıkçası İstanbul'un her köşesinde çok değerli, yeni projelere imza atıyoruz, dedi. Ki başkana teşekkür ediyorum. Önceki dönemde başlanan işlerin yanı sıra İBB'nin daha önce hiç düşünmediği alanlarda da hizmet ürettiklerini belirten imamoğlu şu ifadeleri kullandı. Projeleri vatandaşın ihtiyaçlarına uyumlu hale getirip, israftan arındırıp öyle tamamlıyoruz. Bilim insanlarının, teknik insanların onay vermediği, İstanbul'a zarar verecek projeleri rafa kaldırıyoruz. Onları hiç ama hiç gündeme almıyoruz. Bugün hizmeti açtığımız silahlara Gençlik farkında, özenli bir çalışma yürüttüğümüzü bilmenizi istiyorum. Silah Projesi'nin yani Arıtma Tesisi Projesi, bana ilk ziyaretlerinde Eyüp Sultan ve Kağıthane Belediye Başkanları açmıştı. Allah onlardan razı olsun. Bizi uyardılar ve dediler ki, burada yapılacak arıtma tesisi gerçekten her iki ilçeye ve Haliç'e sıkıntı yaratabilir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Haliç'e zarar verecek projeyi iptal ettik. Ki başkanın uyarısı üzerine kurmaylarından projeyi incelemelerini istediğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti. Baktık ki yaklaşık 125 bin metrekarelik Haliç'in kıyısında bir alanda bir arıtma tesisi planlandı. O analizi arkadaşlar bana sunduğunda dediler ki siz zaten Baltalimanı'nda bir arıtma tesisi yapıyorsunuz. Bu bölgenin bir bölümünün atık suyu oraya gidecek. Aynı zamanda yeni kapıdaki arıtma tesisini yenileyeceksiniz. Bu konuda proje hazırlığının olduğunu biliyoruz. Orada başladığınız zaman Haliç kıyısında bir arıtma tesisine ihtiyaç yok. Diğer yandan arıtılsa dahi atık suyun Haliç'e bırakılması önerilmiyor. Haliç beslenmesi gereken bir yapı. Yıllardır buraya boğazdan, Karadeniz'den su takviyesi yapılıyor ve Haliç'in tazelenmesi sağlamıyor. Dip temizliğinden tutun Haliç'le ilgili yeni hayata geçirdiğimiz tarama biçimindeki temizleme sistemiyle sürekli nefes alması ve yenilenmesi sağlanmalı. İskideki toplantıdan sonra arkadaşlarımı alıp yapılacağı yere geldim. Bir baktım ki 30, 40 yıllık ağaçlar orada bir ormana dönüşmüş. Yani bu ağaçlar kesilerek bir arıtma tesisi inşa edilecek. Her arıtma tesisinin ister istemez negatif tesirlerin çevresine ayrıca vardır, kokusundan görüntüsüne kadar. Burası altın boynuz. Haliç tarihi bir doku. Biz o zaman bu temeli atmamaya, yapılan bu ihaleyi iptal etmeye karar verdik. O ağaçların yaprakları nasıl alkışlıyor görsünler. İptal edilen tesisin güncel maliyetinin 2 milyar TL'yi bulduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, bugün yaptığımız açılışlardan birisi de orası. Gidin orada mezverelik gibi duran o güzel ağaçların olduğu yerlerin olduğu noktalara bakın. Nasıl bir parka dönüşmüş, sizlere bir hediye gibi nasıl güzel bir ortama dönüşmüş lütfen inceleyin diye konuştu. Projeyi yapmama kararı için göreceksiniz bu ağaçların yaprakları bile bizi alkışlayacak dediğini anımsatan İmamoğlu bununla dalga geçmeye çalıştılar. Yani yaprakların mecazi alkışını bile anlamayacak kadar gönül gözleri kararmış, kör olmuş. Şimdi oraya gitsinler o ağaçların yaprakları nasıl alkışlıyor görsünler ifadelerini kullandı. Eski Müdürlük, Yeni Sosyal Tesis Silahtar'a Gençlik Parkı'nın Eminönü'nden Alibeyköy Cepotogarı'na kadar 12 kilometrelik bir yeşil hattın oluşmasını sağladığı bilgisini veren İmamoğlu, Eyüp Sultan'a kazandırılan projelerle ilgili şöyle konuştu. Avrupa Yakası Şube Müdürlüğü diye kavramlandırılmış bir yere gittiğimde makam binasının görünce dedim, arkadaşlar yani burası makam olarak büyük değil mi? Başındaki arkadaşım vallahi büyük dedi. O zaman dedim burayı millete açalım, burası parkıyla, bahçesiyle güzel bir sosyal tesis olur. Eyüp Sultan'daki siyasi arkadaşların bunun ihtiyaç olduğunu hep söylemişlerdi. Onu da açmış olduk. Ayrıca Halit Spor Parkı'nı ve Teleferik Meydanı'nı da hizmete açıyoruz. Kıyıların halka kapatılmasına tahammülümüz yok. Halit'i eşsiz bir yaşam vadesi olarak İstanbullulara emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Eyüp Sultan'da bölgesel istihdam ofisimizi de açıyoruz. İş arayan gençlerimize özellikle hanımefendilere ve herkese hizmet sunan, göreve başladığı andan itibaren tam 100 bini aşan insanımıza iş bulan, mesleğe odaklı iş gücünü Enstitü İstanbul İsmet kurslarımızda yetiştiren sertifika veren bir modelle iş bulan bu merkezlerimizin 19.sunu Eyüp Sultan'da açıyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında neler başarırız neler? Mayıs ayıyla birlikte 300 günde 300-100 proje hizmet maratonumuzu tamamlayacağız, diyen İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerine o tarihten itibaren 300 gün daha var. Demek ki biz o 300 gün içerisinde tahmin edin neler neler yapabiliriz. Sadece yapacağımız işten bahsetmiyorum. İnce bir nokta var burada, güzel bir nokta. Bahsettiğim iş, Millet İttifakı'nın iktidarında o 300 günde neler yaparız, siz bir düşünün ifadelerini kullandı. 2019 yerel seçimlerini kırılma noktası olarak niteleyen İmamoğlu, işte bu süreçten sonra bize ne yaptılar? İmzaları atıp projelerimize onay vermediler. Bir imzayı esirgediler. 16 milyon insanımızdan metro için, metrobüs alımı için, otobüs alımı için bir imzayı bile esirgediler. Neden? Siyasi hasetlerinden. Vallahi ben siyasi haset duysam, az önce burada iki AK Partili belediye başkanına teşekkür etmem ama ediyorum. Mesela geçenlerde Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı'mıza teşekkür ederiz. Geldi. Stadyumu beraber açtık. Beraber emek verdik kardeşim. O araziyi verdi. Biz projeyi geliştirdik, değiştirdik. Başlamıştı, modelini oturdu. Bir yer inşa ettik. Bu işin partisi olur mu? Olmaz. Ne oldu? Milletimiz muazzam güzel bir tesiste buluştu. İşte bizde o siyasi hasret, kim, öfke, nefret, kibir, hiçbiri yok. Vallahi de yok, billahi de yok diye konuştu. Beton dökülürken zandır zandır titreyen. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı ile milletin hükümetinin göreve başlayacağını söyleyen İmamoğlu, o tarihten sonra Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da, bizler memleketin üzerine kabus gibi çöken o partizanlığı devletimizin kurumlarından söküp attığımızda o zaman ne olacak biliyor musunuz? On yanında Kayseri'nin de da Amasya'nın da işi yürüyecek. İstanbul'un da her yerin ve dediğiniz gibi deprem bölgesinde o yaşadığımız sıkıntılı anlardan sonra hikayeden bir avuç beton dökülürken zandır zandır titreyen demirlerin atıldığı beton temelden değil, çağdaş, akılcı şehirlerin gelişimine hizmet eden bir dönemede başlatacağız. Aynı zamanda işte biz o zaman İstanbul'da yeni metrobüsler de alacağız. Sefaköy, Beylikdüzü metro hattına da başlayacağız. İstanbul'da önü tıkanan işlere başlayacağız. Aynı zamanda İstanbul'da haksızlık yapılan, hukuksuzluk yapılan, boğazın dibine bir avuç insanın bir barakasına imar verme çabasına girişen Şehircilik Bakanlığından diğer bakanlıklara kadar o kötü akıllar bertaraf olacak. Temiz akıl, düzgün akıl, halkını düşünen akıl gelecek. Bu cennet güzel İstanbul'un her köşesi işte, o zaman çok güzel olacak diye konuştu. Yeni hükümetimiz 86 milyonun olacak. İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı. Güçlü ve vicdanı ile devlet haklı ile memleketimizin, inanınız ki sağduyusunu, temiz kalbini, insanlarımıza saygıyı önde tutan o güzel duygularıyla ve ahlakıyla hak, hukuk, adalet kavramını en güçlü şekilde temsil eden Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz hep birlikte. Yeni hükümetimiz bir kişinin, bir grubun, bir kesimin değil hepimizin, 86 milyonun hükümeti olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Malatya'da... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. En son ankete canlı yayında açıkları İmamoğlu ile Cumhur İttifakı arasında dikkat çeken fark. HDP'nin oyunu da etkilediğinizde etlendiğiniz, dedi. 14 Mayıs'taki seçimlere her geçen gün yaklaştıkça ortaya çıkan anket sonuçları da dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı. Göksu'nun Millet İttifakı'nın oyuna HDP'nin oyunu ekleyecek ekle, ekleyerek açıklandığı sonuçlara göre Cumhur İttifakı yarışı önde götürüyor. Yoksuluk belediye başkanlığı seçimleri olmaz durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy orayla ilgili bir değerlendirilmekte de bulunmuştur. En son anketi canlı yayında açıkladı. İmamoğlu ile Cumhur İttifakı arasında dikkat çeken fark HDP'nin oyunu da eklediğinizde. 2 Nisan 2023-11-21 son güncelleme 2 Nisan 2023 11:35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 Seçim sonuçlarında önemli rol oynayacak illerin başında seçmen sayısı nedeniyle İstanbul geliyor. Canlı yayında son anket sonuçlarını paylaşan Tevfik Göksu, İstanbul'da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy oranı arasındaki farkı açıkladı. Göksu'nun açıklamasına göre belediye başkanlığı seçimlerinde ise İmam Onlu'nun oyu ile Cumhur İttifakı'nın oyu arasında kayda değer oranda fark bulunuyor. Göksu ayrıca Mansur Yavaş ve Ekrem İmam Cumhurbaşkanı yardımcısı ile ilgili de dikkat çeken bir yorum ortaya attı. HDP'nin oyunu da eklediğinizde tablo bu. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup başkanvekili Tevfik Göksu, A Haber'de konuk olduğu canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladığını belirterek şunları söyledi. En son yapılan kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı'nın oyundan iki puan daha fazla. İstanbul'da fark bu. İttifakın içerisinde resmen görünmeyen partinin, yani HDP'nin oyunu da eklediğinizde durum tablo bu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyundan ise Cumhur İttifakı'nın oyu yaklaşık olarak 8 puan yukarıda. Kiliçdaroğlu ikisini de oyalıyor. Gürsuh, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olmalarıyla ilgili görüşlerini ise şu sözlerle dile getirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı olma sevdasıyla İstanbul'da mış gibi durdu. Aday olamadı ama yardımcılığa aday oldu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu iki belediye başkanını oyalıyor. Sadece oyalıyor. 14 Mayıs'a kadar durumu idare ediyor. Bunu 14 Mayıs'tan sonra hep beraber göreceğiz. Bu iki ismin 2024 yılında aday olmayacağını CHP'li isimler söyledi. İlginizi çekebilir. Hiç kimse onu konuşmuyor ama. Mart ayındaki seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı. Son seçim anketinde adayların puan farkı dikkat çekti. İnce'nin kararı sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan altı bir masaya Ana haber bir devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yani derbi yanıyor. Maçta 6 gol var. Bitmeye yakın değerli izleyenler. Gol oluyor Yayo Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında. Ve en son 90. dakikada Winken Abu Abakar golü kaydetti ve maçta bitmek üzere. Bu maçta sonucu nerede değerli izleyenler? Ee, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin e, teknik direktörü Değerli izleyenler, Teknik direktör Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus istifa edebilir. İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında kavga yaşandı. Yumruklar havada uçuştu. İYİ Parti'nin Ankara'daki temayül yoklamasında ortam gerildi. Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında kavga. Yumruklar havada uçuştu. 2 Nisan 2023-21.36 son güncelleme, 2 Nisan 2023-21.37 İyi Parti'nin Ankara'daki teamül yoklamasında ortam gerildi. Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adaylığı için yapılan teamül yoklamasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Takip et. İyi Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adaylığı için yapılan teamül yoklamasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma partililerin araya girmesiyle sonlandırıldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İyi Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adayları teyemmüm yoklaması yapıldı. Oylama sırasında adaylar arasında kavga çıktı. Kavga, fatillerin araya girmesiyle yatıştırıldı. DHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Malatya'da 3.9 bir ana haber ülkelerimiz. Devam ediyor değerli izleyenler ve derbi de son dürük çaldı ve Beşiktaş Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti. Maç sonucuna göre Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 1-0'dan geri döndü. Atan Ramon, Cenk Tosun ve Abu Abakar kartalı 3 puana götürdü. Son dakika haberine göre Süperlero Süper Lig'in 27. haftasına Fenerbahçe-Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadion Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynayan dev derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Her takımına büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada kazanan taraf ilk yarıyı 5 0 kapatmasına rağmen 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu. siyah beyazlarda da oyuna giren Nathan Remond asistleri ve golüyle arda şov yaptı. İşte detaylar. Maç sonucu Beşiktaş Fenerbahçe karşısında bir sıfırdan geri döndü. Matan Redmond, Cenk Tosun ve Abubakar kartalı 3 puana götürdü. 2 Nisan 2023-22.33 son güncelleme, 2 Nisan 2023-22.33. Son dakika haberleri, Sport Auto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oynanan dev derdi, büyük bir heyecana sahne oldu. Her iki takımında büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada kazanan taraf ilk yarıyı bir, sıfır geride kapatmasına rağmen 4-2 lig skorla Beşiktaş oldu. Siyah, beyazlılarda oyuna sonradan giren Nathan Redmond, asistleri ve golüyle adeta şov yaptı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sport Auto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve yüksek heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Siyah, Beyazlı ekip oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah, Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 58. ve 62. dakikalarda Cenk Tosun, 75. dakikada Nathan Redmond ve 90 dakikada Vincent Abubakar kaydetti. Fenerbahçe'nin sayıları ise 41. dakikada Enner Valencia ve 90 dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 52'ye yükseltti ve ikinci sırada yer buldu. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise 54 puanda kaldı ve ikinci basamakta yer aldı. Beşiktaş gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Karagümrük deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe, Arda ile gole yaklaştı. Fenerbahçe, 8. dakikada çok etkili geldi. Beşiktaş savunmasının hazırlık pasları yaptığı esnada Boao Pedro'nun Tayyip Talha Sanuç'a baskısının ardından top, Fenerbahçe'ye geçti. Meşin yuvarlak ile buluşan Arda Güler'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruş, Omar Kole'ye çarpıp az farklı kornere gitti. Tayyip Talha Sanuç maça devam edemedi. Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Samuç, Boğa Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Oyuna devam edemeyen Samuç, 10. dakikada yerini Wellington'a bıraktı ve sedyeyle kenara geldi. Valencia, karşı karşıya pozisyonda Mert geçemedi. Adıgüler, Güler, maçın 27. dakikasında orta alanda topu kaptı ve savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı gördü. Yaklaşık 30 metre boş bir şekilde topu süren Ekvadorlu Yıldız, sol köşeye vuruşunu yaptı ancak Mert Günok'u geçemedi. Arda Güler şov yaptı, Fenerbahçe penaltı kazandı, 1-0. Fenerbahçe, 37. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazandı. Pasta kullanılan atış sonrasında topla buluşan Arda Güler, rakiplerini tek tek geçerek ceza sahası içine girdi. Üst üste 4 rakibini çalınmayan Güler, Onur Bulut ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Onur Bulut'un müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Wellington 6'ya takıldı. Beşiktaş 43. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Kullanılan atış sonrasında Fenerbahçe savunmasından seken top yay üzerindeki Wellington'un önüne düştü. Brezilyalı stoperin şutunu 6 ay son anda çeldi. Abu Bakar karşı karşıya. Siyah-Beyazlılar 47. dakikada yine etkili geldi. Fenerbahçe savunmasında Samet Akaydi'nin sektirdiği topla buluşan Abu Bakar, kaleci altıyı geçemedi ve meşin yuvarlak sarı, lacivertli file bekçisinde kaldı. Enler Valencia, penaltıyı kaçırdı. İlk yarı 1-0 önde kapatan sarı, lacivertliler ikinci devreye de hızlı başladı. Orta alanda kazanılan top sonrasında Arda Güler, savunma arkasında sarkan Enler Valencia'yı gördü. Ekvadorlu Yıldız, ceza sahasına girdi ve Mert Günop ile karşı karşıya kaldığı anda Wellington'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, ikinci kez penaltı noktasını işaret etti ve Brezilyalı savunmacı ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Cenk Tosun, skoru eşitledi. Beşiktaş'ta oyuna ikinci yarıda dahil olan Nathan Redmond, 58. dakikada sağ kanatta topla buluştu. Redmond'un ceza sahası içine yaptığı ortayı iyi takip eden Cenk Doss'un yaptığı kafa vuruşuyla altayı mağlup etti ve durumu 1. 1-e getirdi. Cenk Tosun yine attı. Beşiktaş 62. dakikada geri döndü. Orta alanda topla buluşan Nathan Redmond'un savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Cenk Doss'un meşin yuvarlığı ağlara gönderdi ve skoru 2. 1-e getirdi. Redmond Show 1 Oyuna girdikten sonra iki asiste maçın kaderini değiştiren Nathan Redmond, 75. dakikada orta sahada kaptığı topla birlikte rakip yarı alana geçti. Fenerbahçeli futbolcuları çalımlarla geçen Redmond'un ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 3-1 öne geçti. Fenerbahçe'de 5 değişiklik Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus, son oynadıkları alanya maçının ilk 11 ine göre kadrosunda bir bir zorunlu 5 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, ülkel stadına oynanan müsabakada Alanya Spor maçına ilk 11'de başlattığı İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Gustavo Henlioa'yı yedek soyundu 68 yaşındaki çalıştırıcı, Alanya Spor maçında ilk 11'de oynattığı Veydan Osterboldeyi ise sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Attila Sızalay, Birayt Osayi Samuel, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaşı ilk 11'de tercih etti. Derdiyle üçlü savunmayla çıkan Cesus, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunmada Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Sızalay oynadı. Orta sahada Bilgin Arao ve Mert Hakan yandaşı tercih eden Cesus, kanatları ise Viray Tosay Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'na emanet etti. Cesus, hücum hattını ise Arda Güler'in önünde Boao Pedro ve Enner Valencia'dan oluşturdu. Fenerbahçe'de İrfan Can Eribayat, İsmail Yüksek, Gustavo Henryu, Ezgan Alioski, Diego Rossi, Mihaj Zajc, Emre Mor, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun yedek soyundu. Beşiktaş'ta 4 eksik. Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında 4 ismi kadroya almadı. Tedavisi devam eden Dele Ali'nin yanı sıra çeşitli sakatlıkları bulunan Roma Insais, Valentin Rossier ve Georges Kevin Nuko'da Güneş tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Cesus tribünde. Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı George Jesus cezası nedeniyle derbi tribünden takip etti. Corend'ın Alanya Spor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle derbide takımının başında olamayan George Jesus'un yerine yardımcı antrenör Goal de Doys maçı Sarıla başında çıktı. Beşiktaş'ta kadro değişmedi. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde oynanan son İstanbul Spor maçındaki kadroyla derbiyle çıktı. Kalede Mert Günok'u oynatan Güneş, siyah-beyazlı takımın savunmasını Onur Bulut, Tayyip Talhasanuç, Omar Koley, Artur Masakudan oluşturdu. Orta sahada Amir Hadzi Salih Uçan ve Gevson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Açık Gezal, Cenk Dosun ve Bincent Abu Bakara forma verdi. Valencia sakatlığını atlattı. Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev aldı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Valencia, derbiyle 11'de başladı. Arda Güler ilk kez. Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, derbide ilk 11'de forma giydi. Ligde deplasmanda 4 Mart tarihinde Kayseri Spor deplasmanında ilk 11'de forma giyen Arda, Alanya deplasmanında ise maça yedek başlamıştı. Mert Hakan, 4 maç sonra 11'de. Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yanlaş, ligde 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Son olarak 2 Şubat'ta Adana Deniz Spor deplasmanında ilk 11'de oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 4 maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Güneş'in 22. derbisi Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 22. kez bir derbide takımının başında yer aldı. Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TLF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bırakan Beşiktaş, bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1, İl Hükmen 7 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde 2015-2019 Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu. Beşiktaş, Sarı Lacibertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1, İl Hükmen 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'de beş eksik. Fenerbahçe derbide 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henry, Maiden Ostergolde, Joshua King, Juan Perez ve Michi Batşah'ı zorlu müsabakada forma giyemedi. Tribünlerin tamamı doldu. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı lacivertliler tribünlerde kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldurdu. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu. Kerem Atakan, 3 maç sonra kadroda. Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Kerem Atakan Keskin, 3 maç sonra siyah-beyazlı kadroda yer aldı. MKE Ankara gücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almayan 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisine yedek kadroda başladı. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimlerinden Melinton Souza ise iki maçlık aranın ardından yedek kulübesine döndü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hakeme Sinkaf'la eleştirin. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Son dakika haberine göre Jorge Jesus'un yardımcısı Joate Doğuş'tan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme geldi. Bizim hakkımızda konuşur olabilir ama. Dedi. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a konuk edilen Fenerbahçe'ye cezası nedeniyle sahada yer alamayan Teknik Direktör Jorge Jesus, yine yardımcısı Joate de Deus kulübe e, Kulübede bulundu. Sarıla Cücet'ten yanımcı antrenörü Galtazer Teknik Direktörü Okan Buruk'un Gesos hakkında söylediklerine dair yorumlarda bulundu. İşte detaylar. Son dakika. George Jesus'un yardımcısı Boğaldede Ustan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gönlüme. Bizim hakkımızda konuşuyor olabilir ama. 2 Nisan 2023-20.01 son güncelleme. 2 Nisan 2023-20.01. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de cezası nedeniyle sahada yer alamayan teknik direktör George Dessus'un yerine yardımcısı Boğa de kulübede bulundu. Sarı, lacivertlilerin yardımcı antrenörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Burun Cessus hakkında söylediklerine dair yorumlarda bulundu. İşte detaylar. <gülüyor> Takip et. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine sahne olacak. Sarı, lacivertçilerin teknik direktörü George Jesus, 26. haftada oynanan Alanya Spor maçında kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş karşısında takımının başında yer alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Boa Ode Dois görev yaptı. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşun flash röportajına katılan Dois, Galatasaray teknik direktörü Okan Burun açıklamalarına cevap verdi. Boa Ode Dois, Sarı, kırmızılı çalıştırıcı hakkında Galatasaray teknik direktörü, bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz kendi işimize odaklandık. Diyecek bir şeyim yok, ifadelerini kullandı. Okan Buruk ne demişti? Okan Buruk, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı lacivertlilerin kaybetmesini istediğini dile getirmişti. Kendi maçlarına odaklandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, biz kazandıktan sonra rakiplerimizin ne yaptığını çok önemsemiyoruz. Ancak önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe kendi sahasında oynuyor. Beşiktaş da alttan gelip üstteki takımları yakalamaya çalışıyor. Onların da iddialı olduğu önemli bir karşılaşma. İnşallah güzel bir maç olur. Temennimiz bu ama bizim için en yakın rakip Fenerbahçe. Onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve isteyeceğiz. Şeklinde görüş belirtti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu Arda Güler Sarı kalp görmeliydi. Çosik... <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İnegöl Spor, Bursaspor maçı öncesi ortalık karıştı. İnegöl Sporlar Bursaspor taraftarlarına taraftarlarını dövüp videoya çekti. TFF ikinci kere mücadele eden İnegöl Spor 30. hafta mücadelesinde sahasında Bursasporu konuk etti. Karşılaşma öncesi stada gelen İnegöl Spor taraftarlar staf çevresinde gördükleri bir Bursa Spor'u taraftara saldırarak o anları kayıt altına alıp paylaştı. İşte detaylar. bir şey. İnegöl Spor Bursa Spor maçı öncesi ortalık karıştı. İnegöl Spor'lu Bursa Spor taraftarını dövüp videoya çekti. 2 Nisan 2023-16-37 son güncelleme 2 Nisan 2023-16-37 TLF 2. Lig'de mücadele eden İnegöl Spor 30, hafta mücadelesinde sahasında Bursa Spor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi stada gelen İnegöl Sporlu taraftarlar stadyum çevresinde gördükleri bir Bursa Sporlu taraftara saldırarak o anları kayıt altına alıp paylaştı. İşte detaylar. Takip et. TLF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Beyaz Grup'un 30. haftasında İnegöl Spor, Bursa Spor'u konuk etti. Maç önü saldırı. Ki Bursa ekibinin mücadelesi öncesi stadyuma girmek için stadın olduğu yere gelen İnegöl sporlu taraftarlar yol üzerinde gördükleri bir Bursa spor taraftarına saldırdı. Vur, vur. Rakip takım taraftarına acımasızca saldıran İngöl sporları bazı taraftarlar engellemek isterken o anları kayıt altına alan bir taraftarın Bursa son hali vur, vur. İnegöl burası dediği duyuldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bahçeden kaçtı, maçın... Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ve ana haber bülterimiz devam ediyor. Günün videosunda bugünün saniyelerle kurtulduğu anlar ise kameralara bakın nasıl yansıtılır. Heylandan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise kameralara nasıl bakın nasıl yansıdı. art e, ardından uçuşu meydana gelen anık araç kamerasına yansıdı. Sürücü yamaçtan kopan toprak ve kayaların altına kalmaktan dikkatli sayesinde saniyeler farkıyla kurtuldu. Heylandan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı. 2 Nisan 2023-10.29 son güncelleme, 2 Nisan 2023-10.29 Artvin'in Ardan ilçesinde meydana gelen heyelan ana araç kamerasına yansıdı. Sürücü, yamaçtan kopan toprak ve kayaların altında kalmaktan dikkati sayesinde kurtuldu. Takip et. Olay ilçeye bağlı Aşarı Irmaklar Köyü Anaçlı Mevkide 30 Mart günü meydana geldi. Servis aracıyla Aşarı Irmaklar Köyü'ne yolcu bırakan Erdal Gündüz, dönüş yolunda heyelanla karşılaştı. Heyelan altında kalmaktan dikkati sayesinde son anda kurtulan Gündüz, heyelanın geldiğini fark edince durup hızlı bir şekilde geriye doğa olay yerinden aracıyla uzaklaştı. O anlar ise araç içinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı. Daha sonra aracını güvenli bölgeye park eden Gündüz, inip heyelanlı bölgeyi görüntüleyerek yetkililere haber verdi. Bölgenin heyelan alanı olduğunu ifade eden Gündüz, bu kez şanslıydım Allah'a şükür bir şey olmadı. Bir dahakine bu kadar şanslı olmayabiliriz ifadelerine yer verdi. İlha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Seccade'ye bastığı fotoğraf tartışma konu... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Paylaştığı ifadeler çok konuşulacak. Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tanju Özcan... İmam veya halife seçmiyoruz diyerek altılı masaya çağrıda bulunmuş. Bol Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımında altılı masaya çağda bulunarak yeni söyleyenler bu seçimin anahtarı olamaz, İmam veya halife seçmiyoruz sonuçta altılı masada boş laflara cevap vermemeli, yapacaklarını anlatmalı ifadelerini kullandı. Paylaştığı ifadeler çok konuşulacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, imam veya halife seçmiyoruz diyerek 6'lı masaya çağrıda bulundu. 2 Nisan 2023-2156 son güncelleme, 2 Nisan 2023-2156 Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6'lı masaya çağrıda bulunarak, dini söylemler bu seçimin anahtarı olamaz. İmam veya halife seçmiyoruz sonuçta. Şimdi masada boş laflara cevap vermemeli, yapacaklarını anlatmalı ifadelerini kullandı. Takip et. Açıklamalarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aldı ve masaya dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özcan, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı. Dini söyleyenler bu seçimin anahtarı olamaz. İmam veya halife seçmiyoruz sonuçta. Ben bir seçmen olarak halkımın ekonomik sorunları nasıl çözülecek, orman köylüsü ne kazanacak gibi sorulara cevap arıyorum. Hatırlı masada boş laflara cevap vermemeli, yapacaklarını anlatmalı. İlginizi çekebilir. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti. Allah onlardan razı olsun. Son anketi açıkladı, çok konuşulacak sonuçlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Ülke Ocak'ta... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Ne yaptığını Adagüler Beşiktaş terbisine damga vurdu. Herkes onu konuşuyor. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 27 haftası mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Beşiktaş konuk eden Fenerbahçede Yıldız isim Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlarken genç oyuncu ilk kez 11'de başladığı bir derbi mücadelesine adeta damga vurdu. İşte detaylar. Ne yaptın Arda Güler? Beşiktaş derbisine damga vurdu. Herkes onu konuşuyor. Kim insan 2023 2140 Son güncelleme. Kim Nisan 2023 2142 Son 10 dakikadır.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 Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi çok konuşulacak bir 45 dakikaya sahne oldu. Ev sahibi ekipte teknik direktör George Jesus, mücadelede genç yıldız Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürerken genç oyuncu ilk kez bir derbiyle 11'de başladı. Türk futbolu için büyük umutlar vaat eden 18 yaşındaki yıldız oyuncu karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yaparken ilk dakikalardan itibaren tribünlerden alkış almayı başardı. Günün maçları Tüm maçlar Neyse, Fenerbahçe, 4 Beşiktaş, Arda Güler. İlk 25 dakikada attığı 3 şutun yanında 4 şut basına imza atan Güler mücadelenin 38. dakikasında ise üst üste çalımları sonrası Beşiktaş savunmasını zor duruma düşürürken, Onur Bulut genç oyuncuyu ceza sahası içinde yere düşürdü ve karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler bu pozisyon sonrası en altı noktasını gösterdi. İlginizi çekebilir. 9. dakikada şok. Gözyaşlarıyla kenara geldi. Fenerbahçe'den Okan Buruk flaş göndermek. Dev derbide akıl almaz pozisyon. Herkes dondu kaldı. Sen busun işte. Sarı lacivertlilerin penaltı kazanması sonrası tribünler büyük sevinç yaşarken Arda Güler'e de tezahüratlar yapıldı. O anlarda Samet Akaydın Arda'nın yanına gelerek aferin sana sen busun işte şeklinde tebrik etti. Valencia affetmedi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Enler Valencia takımını öne geçirdi ve üst üste 6. maçta da gol atmayı başararak ligdeki gol sayısını 26 diye yükseltti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bürtelinin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sevimize yer alan reklamlara da tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz.